Teşekkürler gerçekten ince. Teşekkürler. Burada bu buna çıkıyoruz. Herkes. Peki ben özel soru soracağım hangi takımı tutuyorsunuz bakarız? Beşik. Beşiktaş, Beşiktaş. Beşiktaş. Fenerbahçe. Akıksın Fenerbahçe. bahçe. Penler Ha iyi jimnastik yok mu? Yok. <gülüyor> Vay <gülüyor> <gülüyor> arkadaş ya. ya. kendini kendine düşünüyorum, yavuz vereyim. Ben kendimi izlerken utanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Alışamadın mı? E, kendimi izlemeyi çok fazla sevmiyorum zaten normal. Ben sevmiyorum. Yani garip geliyor. Evet, hatalarımı görüyorum. Elif evet, sen can mısın, cancık mısın? Canmış belli zaten. Hocam bu kendi yaptıkları yalnız, onu söyleyeyim mi? Vallahi. Tıpırsızlığı falan hepsini öğretiyorlar. O zaman. <gülüyor> bu da... E yani daha kahve içen içerim düşünce yorucu su içer. Ama bence <gülüyor> su koyulur mu? Şey yapılır mı su? Şey de tabii. Abi aşım mı Ya sen hazine boyat, kıyak yaptın yani. <gülüyor> ben sadece biliyodur bizim eve gelen videoda bir, bir, bir hediyeler yağdı da biz depo bulmak zorunda kaldık. Ha bak bu çok tatlı olmuş. Bunlar küçük bir şeyler mi evet. yani? Deneyeyim ee, de onunla. Japon işi. Kartuş kartuş kartuşlar çok tatlı olur bunlar. Sağ olun çok teşekkür ederim benim bunları atalım Ceyda ya da yalnız ben sadece bizim çocuklar sizi biliyor zannediyorum herkes demek ki herkes, yani herkes biliyoruz evet. bir buçuk milyon olduk artık evet, çok iyi ya. oyunculuk Peki. kariyerinden daha farklı bir nokta var. değil mi şey e, yani çocuk. yıllarca oyunculuğa emek verdik hiç öyle olmadı <gülüyor> <gülüyor> oyunculuk bize hangi ölükti